Evet abi hoş geldin. Hoş bulduk, İşin kardeş. hakikatinin ikinci haftasındayız. İlk hafta e, toplumsal depremden bahsettik. Birbirimize karşı olan tahammütsüzlüğümüz üzerine konuştuk. Tabi bu tahammütsüzlüğümüzün en büyük sebeplerinden biri söylemlerimiz ve söylediklerimiz. Biz bu noktaya getiren aslında dilimiz. Dil nedir abi? Abi dil aslında geçen hafta depremden bahsettik. Deprem biliyorsun büyük bir afetlerden bir tanesidir. Dil de bizim en büyük afetlerimizden biridir. Derdine insan derde sokan, cefaya sokan ama içinde sefası da olan hem doğduğumuz andan itibaren gelişmiş bir kastır ve geliştirilemeyen bir kastır. Bu iki yani hem gelişmiş hem de üstüne ekleyip geliştirilemeyen yani bir kol kası gibi ekstra geliştirilemeyen iki kastan bir tanesi de dil. Evet abi gerçekten de dil önemli. Yani insan hayatında insanın dış dünyadaki sorumluluğunu başlatan şeylerden biri dil diyebiliriz. Elbette kalbimizden geçenlerden Allah-u Zülcelal'e karşı bir sorumluluğumuz var. Ama şerî mana da bizim sorumluluğumuzu doğuran şey dil. Bir insana zarar vermeyi düşünmemizin bir karşılığı yok. Ama bunu dile getirdiğimiz anda bunun bir karşılığı var. Tehdit mesela oluyor. Sadece bu karşılığı olarak değil. Buna şöyle de bakmak lazım. Senin içinde, kendi içindeki negatif düşüncelerin, hı hı. olumsuz düşüncelerin senin sinir sistemi etkili. etkiliyor. Bunun fiziki, bir, yani biyolojik bir boyutu da var. Enerji boyutu. E, enerji boyutu var fiziksel. Artı bir de biyolojik boyutu var. Yani senin sindirim sistemini, sinir sistemini, e, dolaşım sistemini etki, yani etkileyen bir negatifliği de var. Yediğimiz bile Yedi Yani bu yediğimiz... Meyveler gibi, vitaminler gibi, içtiğimiz su, yani ne bileyim yediğimiz yemekten aldığımız vitamin gibi ağzımızdan çıkan her kelime veya içimizden geçirdiğimiz her sözcük, her cümle bizi negatif veya pozitif etkiliyor. Evet abi geçtiğimiz hafta toplumsal afetten bahsettik. Bu hafta dilin afetleriyle kısa bir giriş yapalım o zaman. Dilin afetleri nelerdir abi? Abi dilin afetleri nelerdir? Dilin afetleri e, gıybettir, dedikonudur, e, suizandır, iftiradır. Yani saymakla bitmez aslında. Bunun içine hakareti koy, aşağılamayı koy, küfürü koy, insanı küçümsemeyi koy. Yani dilin afetleri bitmez. En önemlisi belki de böyle en rahat yaptığımız ve farkında bazen farkında olmadan yaptığımız sanırım gıybet. Gıybet hakkında neler söyleyebiliriz abi? Ne yaparsak gıybet etmiş oluruz. Gıybetin tövbesi nasıl olur? Tövbesi var mıdır? Gıybet hakkında neler söyleyebiliriz? Abi gıybet dedikodu bir insan hakkında atıyorum bizim Berat. Kilolu bir adam. Değil ama hadi kilolu diyelim. Berat kendinin hakkında kilolu olmasından hoşlanmıyor. Bu bir gerçek mi kilolu oldu? Evet. Ama sen Berat yokken burada Berat da çok kilo aldı be. Dersen geçmiş olsun abi. Adamın dedikodusunu yaptın, gıybetini yaptın. E gidip Berat'a demen lazım ki Berat biz burada bu videoyu çekerken senin arkandan kilolu dedik. Adam üzüldü ki adamdan helallik alman lazım ki bu dedikodu ve gıybeti telafi edebilirsin. Yani dedikodu ve gıybetin bir telafisi var. Bunun tek yolu da konuştuğun kişinin arkasına helallik almak. Ama ben senin, ya yani gittin, Berat, hakkını helal et kardeşim değil. Hı hı. <gülüyor> Diyeceksin ki, Berat, ben senin hakkında falanca yerde, falanca kişiyle bu, bu, bu kelimeleri söyledim. Bunun için hakkını helal misin? Yani aslında... Burada şöyle bir şey de var. Adam hakkını helal etmeyi de bilir. Evet, öyle bir durum da var. Aslında insan nefsine baktığın zaman çok zor gelen bir şey. Yaptın, konuştun, ondan sonra gidip helallik istiyorsun. İnsan herhalde bu dünyadayken nefsini ezmesi gerektiği yönünde bir şey. Ya yani bunun Tabii. hesabını ahirete bıraktığın zaman çok daha zor olacak. Bunun ya adam farkında değil. Yani o dedi ki bu adam benim hakkımda konuştu. Ben bunu istemiyordum ya Rabbi. Adam diyecek ki ver. Yani orada da bir alacak verecek muhabbeti var. Önce bir sevaplarını alacak. Tabii önce Yapması... bir sevapları alacak. Baktı, sevap bitti. E, madem sevap yok, günahlarımı vereyim. Yani bir de senden günahlarını aldım. Çok güzel bir alışveriş var abi hayrette. Evet. Hatta yani biri o... vardı ya bir büyüğümüz öyle söylüyordu. Yani i̇lla dedikodu yapacaksanız annenizin babanızın dedikodusunu yapın da bari gün sevaplarınız başkasına gitmesin Vay, diye. Aynen öyle abi. Yani dedikodu yaptığın kişide çok önemli. Evet. Berat'ın yüzü burada da ya arkasını tutmuyoruz yani. Berat burada, karşı Yok, burada. Benim hakkımda kilolu diyebilirsiniz. Kilo almış özellikle diyebilirsiniz. İnşallah niyetimiz öyle. Berat'a kilo aldırmaya çalışıyoruz. Dedikodu kültürü iftiraya da kapı açıyor herhalde abi. İftiraya nasıl kapılar açıyor? Abi iftira işin en tehlikeli buydu. Şimdi iftira deyince aklımıza gelen şey hep aynı. Başkasının hakkında olmuş veya olmamış şeyler atıp tutmak. Yani dedikodunun daha da üst perdesi. Gene Berat üzerinden yürüyelim abi. Örnekle gidelim yani ki anlaşılsın. Berat bizim karşımızda bardağın içinde bir şey içiyor. Bence içki içiyor olabilir dersen geçmiş olsun sen o ki berat velev ki içki içiyor ama bilmiyorsun ki berat o içki içtikten sonra tövbe etti mi etmedi mi şimdi berat ondan sonra yani yani yanlış anlama beratcığım özür dilerim üzerinden gidiyor anlaşılsın mevzu diye berat içki içti veya içmedi sen bunun arkasında bu konuşmayı yaptın, iftira yaldın. Allahüzzüccelalı diyor ki, sen benim kulum hakkında bunu söyledin, aynısını yaşamadan canını alma. Yani çok tehlikeli bir boyut. Sen bunu içki diye örnek verdik de. Yani dedikodu... Say yani nereye sayabilir? Sen say. Dedikoduyla başladık, iftiraya bir kapı açtık. Dilin afetleri dediğimiz zaman tabii abi bir de yalan var. Yani yalan İslam o, dininde gerçekten dışlanmış bir fiil. Hani Peygamber Efendimiz'in hadis şerifi var ya, evet. sahabeden biri geliyor soruyor ya Resulullah bir insan, bir Müslüman zina edebilir mi? Evet, evet edebilir, evet, nefis sahibidir, yani. hataya düşebilir, işte hırsızlık vesaire büyük günahları sayıyor. Peygamber Efendimiz her birinde nefsine uyup hata yapabilir. yapabilir diyor. En son diyor ki bir Müslüman yalan söyleyebilir mi? Resulullah'ın tavrı değişiyor, hayır. Bir kişi Aslan. kalbinde iman olduğu halde yalan söyleyemez. Yalan kalbin ve dilin çatışması durumu. Yalan nasıl bir şey abi? Yalan bizi nerelere götürüyor? Nasıl sonuçlar doğuruyor? Abi en basit örnekle. Yalan insanın üzerindeki dürüstlük damgasını bir kere siliyor. Yani hani dokuz köy meselesi var ya çocuğun biri gelir köy yanıyor der hikayesi var. En sonunda köy yanar ama kimse de kale almaz. İnsandaki bir kere o e, dürüstlük damgası. Yani dürüstlüğünü otomatikman iptal ediyor yalan. Ya, toplumsal açıdan baktığında da birbirlerine insanların güvenlerini sarsıyor. Ha Bir de şöyle bir olay da var yani. Beyaz yalan. Canım bunları Bir şey olmaz bundan. Hı -hı. Dersen de geçmiş olsun. Kardeşim yalan yalandır yani. Yani yalan söyledin. Bir de üstüne üstlük yaptığın fiili de helal ettin kendine. Aynen Eksin. öyle. Adalet. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sadece e, bir savaşta kullanmış iki yani karı koca arasını bulmak için. Ki zaten savaş hiledir diye bir savaş şey var. Savaş hiledir arasında. evet. Onun haricinde da karı kocanın arasını bulmak için sadece. Sadece o ara yapmak için diğer hiçbir yerde yalanın İslam'da yeri yok abi. Zaten Peygamber Efendimiz'in lakabı da muhammed Emin bu isimle tanınmış. Bu isimle bilinmiş. Zaten. Yani arasında en basiti geldim ben sana dedim ki kardeş burada atıfta bulunuyorum. Bu kalem piyasanın en iyisi. Sence en iyisi mi? Eyvallah. Yani anlayan anlar daha başka da bir şey söylemeye evet. gerek yok. Ya yani insan dedikoduyla başladı, bir iftira etti. Sonra iftiralarını kapatmak için Yalan yalanlara var. başvurdu. Maalesef. Bunlar bir zincirleme olarak bir süreç olarak ilerledi. Ya insanın hep cefası bunlar. Kendine külfeti. Eyvallah. Abi dilin afetlerinden devam ederken hani bugün toplumda böyle çok nasıl diyelim? Böyle trend bir kelime var ya, geyik. Boş muhabbet ya da bizim ta İslam literatüründeki tabiri, tabiriyle balayaniyat Bunlar hakkında -yani. ne söylüyor? Evet. Bunu e, Ebu Davut Hazretleri Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın bütün hadislerini ezberledim. Yani diyerek başlıyor. Diyor ki hadislerin hepsini eledim, eledim, eledim, eledim. Yani elemek babını da sildim değil. Yani bir hangisi, öze ulaşmaya yani çalıştık. Bir öze yani bir Merkeze ulaşmak gruplandırma için. Gruplandırma diyebiliriz. Yok. Gruplandırma değil de İslam'ın merkezine inebilmek için. Eledim diyor. Dört e, hadisi. Dört hadiste diyor karar kıldım. Bir Müslüman diyor bu dört hadisi hayatına mihenk ederse hiçbir zaman e, doğru yoldan şaşmaz. Yani İslam'ın hakikatinden sapmaz diyor. Bunlardan bir tanesi de nedir? Mela yani terk etmek. Yani bunu en basit örnekte futbolla verebiliriz. Tamam futbol bir spordur. Caiz midir, değil midir, izlenir mi, izlenmez mi? Uzun mevzu hiç girmeye gerek yok. Ama sen futbol 90 dakika oynandı, bitti. Bunun peşinden bir 2-3 saat bir yorumunu yapmak da ne elde etti yani? Evet. Yani atıyorum sen şimdi avukatsın, berat kameraman. Senin kendi mesleğinle ilgili harcadığın süre helal. Çünkü kendi mesleğini geliştiriyorsun. Ne bileyim Berat piyasadaki bütün kameraları incelese vakit öldürdüğü için günah mı değil. Ama oturdun. Ya bugün bu bunu yapmış, şu şunu yapmış. O gitmiş bu arabayı almış. O gitmiş bu evi falan diye satmış dersen ya adama otomatikman gitti ki sana ne? Sana ne yani en basit bu. Geçtiğimiz hafta konuşmuştuk ya insanın asıl düşmanı kendi içinde, uğraşması gereken şey kendi içinde. Bunları bırakıp tamamen evet. dışa dönük bir yaşam aslında dilin bela getiren noktaları. Abi yani büyüklerimiz hep söylemiş ya. Ya hayır konuş ya da sus. sus. Eyvallah abi. Bunlar haricinde bir tane daha ya yani birçok belası var dediğin gibi. Ama bugün bizim toplumsal olarak çok karşılaştığımız hayatımızda çok fazla yer edinen problemlerden biri. Ben bilirim. Maalesef coğrafyamız gereği e, bilmediğimiz iş yok. Evet. Yani sen bunu bak uzaya giden mevzuları da var zaten Hı -hı. bu aralar. Ne olaylar dönüyor ne haberler dönüyor. Abi bir insan ben bilirim dediği zaman bildiği şeyle muhakkak imtihan edilir. Yani sen avukatlığı biliyorsun. Sizde dallar, branşlar çok. Hı -hı. Ceza hukukun dedin ki ben bu işi A'dan Z'ye biliyorum. Bütün her şeyini biliyorum. Bu işin kralı benim. Benden başkası bilemez. Geçmiş olsun. Ceza hukukundan öyle bir sana dava gelir ki kitlenir kalırsın. Kendine bir imtihan kapısı açıyorsun. Ben bilirim Bir de şöyle bir boyutu var. insanın e, nörolojik olarak ben bilirim dediğin zaman beyinde ki, ben biliyorum. Ben bu işi bitirdim. Bunun üstüne daha bir şey almama gerek yok. Deyip insandaki o algı öğrenme kapasitesini de kapatıyor. Evet. Onun yerine öğrendim, öğreniyorum, yaparım inşallah. Ben biliyorum lazım. konusuna gelmişken. Peygamber evet. Efendimizin hayatında çok fazla önem verdiği, yine Kur'an-ı Kerim'in bir emri olan bir ifade var. Bugün aslında çok da kullanmadığımız inşallah ifadesi abi. Kullandığımızda da yanlış anlaşıldı. Evet. Yani adama diyoruz ki, telefonla konuşuyoruz. Abi diyorum beşte inşallah oradayım. Ha diyor beşte gelemeyeceğim o zaman. Ya abi inşallah yani Allah izin verirse gelebilmek için söylüyorum hı hı. yani bunu Allah izin versin ki bir geleyim dua. oraya. Ha, dua ediyorum. Hı hı. Bizimkiler de diyor ki ya inşallah maşallah bırak ya. Yani. Evet, i̇nşallah maşallah ha, yok, yok bir iş. ifademiz oldu. hatta. Aynen de. Yani maalesef aslında inşallah kelimesi bizim o işi yapmak için gayretimiz. Evet. Yani bizi teşvikleyen bize dürtü veren. Bu unutmuşuz. Bir de Allah Zülcelal'den celal'den talebimiz bir manada. Yani asıl ben dua edeyim. Bu işi yapacağım. Ya Rabbi izin Fırsatları ver ki yarat. bunu yapabileyim. Evet. Evet abi, nefsin şey e, dilin cefasından bahsettik. Dilin cefa açan kapılarından bahsettik. Bir de sefası var dedim. Dilin sefasına nasıl ulaşacak insanlar? Abi da? dilin sefası çok <gülüyor> bence. Ama çok da zor. Susmak. Aynen öyle çok da zor. Yani bunun ki mertebeleri de var. Tabii susmak dediğin zaman sadece yani, dille susmak. Dil dille boyutu. susmak var, kalple susmak var. Ee, bütün dil, kalp, beyin, ruh, nefis hepsini susturmak var. Yani mümkün olduğunca sus kardeşim. Yani bunun ötesi ne, nedir? Ee, büyüklerimizin, e, öğrendiklerimizin, öğrendiklerimizin susmakla ilgili söylediği şey şudur. Bir hafta boyunca bir insan bütün her şeyiyle susarsa burada bir de parantez var ama sadece konuşması Allah için olacak. Hı hı. Diğer harici bütün her şeyde susacak. İçinden dahi. Kendi kendine dahi konuşmayacak anlaşılır. Şekilde söyleyeyim. Bunu yaparsa bir haftada bütün e, ruhani biyoloji, fiziksel, biyolojik bütün her şey sıfırlanır diyor. Resetlenir insan yani. Aynen. Yani insanın kendi kendine konuşmaması bile çok zor. Burada kendi kendine konuşmanın yerine ikame etmesi gereken bir şey var herhalde. Yani bunu Tabii ya bu Allah-u Zülcelal'in zikriyle. Yani bir insan konuşmadan nasıl durabilir ki? Hı hı. Yani kendi içindeki ses susturmak mümkün değil. Çünkü sürekli konuşmak üzerine. Yani konuşuyor. o yüzden ne yapıyorsun abi? Alıyorsun eline tesbihi. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Veya varsa farklı bir zikri farklı Ama bir selavatın. Bu noktada la ilahe illallah'ın bir farkı var herhalde. La ilahe illallah özellikle tavsiye Tabi Tabii büyüklerimizin hı hı. hep tavsiye ettiği la ilahe illallah'tır. Çünkü... E, Bebeklerimizde, büyüklerimizde, korktuğumuzda hep ne yaparız refleks olarak? Dilimizi damağımıza Damağımız. bastırırız. Dil damağa bastığında abi beyin dur diyor. Bir dur, o şoku bir bitsin atlat. Ondan sonra devam et. La ilahe illallah kelimesinde dört tane lan var abi. Dil dört kere damağa vuruyor. Bunun birincisinde abi diyor ki, beyne, hem beyni hem nefse bir dur, sus. İkinci lan vurdunda diyor ki Rahman olan Allah var, tek olan Allah var. Allah'ı yüzceler var. Hatırla. Üç ve dörtte de üçte diyor ki yani rahmeti ilahiyeden e, feyz perdeler açılıyor. Dörtte de abi o kapının önüne yanaşıyorsun. Eyvallah. Yani gemiyi limana yanaştırıyorsun daha Bu yüzden sanırım yüz bin layihel Allah'ın tasavvuf kapılarında başlanışta. Tabi layihel Allah'ın bir de şöyle bir özelliği de var abi bir kere la ilahe illallah dediğin zaman dört bin günahın siliniyor. Dört binde kademe yükseliyorsun abi. Daha var detayları. <gülüyor> havasları var da. Yani bunun en bilindik örneği bu. Adam dedi ki ya bütün günahımı silin de bitti. Ne olacak? Sen la ilahe illallah kendine virt ettiğin zaman annenin babanın günahı silinecek. Sonra? Annenin babanın günahı bittikten sonra sıradaki Kardeşin değil, komşum var ha. Eyvallah. Komşun Ama meselesini de bir arada girmek lazım. Ya, komşu meselesi. Unuttuğumuz yine değerlerden biri. Yani, yani komşumuzu bilmiyoruz. Peki abi e, dilin sefa bahsinden konuşuyoruz. Yani yine bizi sefaya götürecek unsurlardan biri aslında bugün yine unuttuğumuz hususlardan biri. Ki tasavvuf büyüklerinin aslında tasavvuf kapısında Kapımızın düsturlarından biridir dediği selam bahsi var. Selamı evet. biz bugün unuttuk. Yani görürüz bazen ihtiyarlar yoldan geçiyoruz yanlarından geçerken selamlarleyiküm diyorlar. Hiç tanımıyorsun etmiyorsun garip geliyor bize. Ama aslında İslam'ın hakikatinde ve özünde bu var. Abi selam vermek aslında <gülüyor> bir duadı yine. Hı hı. Sen adama gidiyorsun efendimizler. Yani selam vermek bir sünnettir. Hı hı. Fakat selamı almak farzdır. Evet. Bir ortama gittin kapıdan girdin. Selamun aleyküm diye içeriye girdiğinde orada bulunan meleklerle senin beraberinde gittiğin melekler diyor ki Allah'ın ismiyle içeriye giriş yapıldı. Bunların üzerinde dert, sıkıntı varsa al. Evet. E şimdi bir de selam vermeden içeriye daldın. İçerisi yani kötü bir ortam. Hı hı. Oradaki enerjiyi daldın, oradan çıktın. Bu defa ne oldu? Gıybete, iftiraya kapı açıldı orada. Yani bütün kötülüğü kendi üzerine taşıyorsun. Sonra diyorsun ki işimiz rast gitmiyor. E gitmez. Yani konuşmaya başlarken Allah Zülcelal'in ismiyle başlamak bir yandan da oradan selam, selam bahsinde bak. Aklıma da geldi. İbrahim Aleyhisselam hani hep konuşuyoruz ya Kabe'yi inşa ettiğinde her duvarında biner rekat namaz kıldı. Her cephesinde. Yani yaklaşık 4 milyon rekat sevabı kazandı. Evet, milyon Cebrail Aleyhisselam da geldi. Dedi ki Allahu Züccelal diyor ki yani bundan daha hayırlı ibadet söyleyeyim. Yani İbrahim Aleyhisselam şaşırıyor. yani buyur ya ya Rabbi diyor. <gülüyor> Orada diyor ki kullarımı arasında selamı yay. Aç kullarımı doyur. Bak selamı yani selam bize İbrahim Aleyhisselam'dan kalma bir şey aslında dilin sefası bahsine girdik cefa bahsini geçtik ama aslında konuşmamız gereken konulardan biri daha var ee, uzaklaştığımız zaman aslında bizim için da olacak bir mevzu var tartışma cedelleşme kültürü toplumda Abi bunun zaten üzerine bir şeyler söylememiz konuyu lazım. anlamış değiliz neden dersen ya bizim toplumumuzda şöyle bir algı oluştu maalesef cedelleşme tartışma senin dininden olmayan insanla olur ama bu da ne için olur? Kavga böyle gırtlak gırtlak değil. Yani sözde adamı hoşgörüyle ikna etmeye çalışırsın. Bu da tartışma değil. Aslında tebliğ gibi bir şey oluyor. Tebliğ gibi bir şey. Bu cederleşmedi Ama bizim maalesef abilerimiz, büyüklerimiz çıkıyorlar ekran karşısında. Sen yok saraya böyle dedin. Sen cübbeye böyle dedin. Yok midye haram mı? Yok caiz mi? Ya kardeşim insanların arasında konuşulacak mesele değil ki bu yani bir de sonunda toplumsal bir çatışmaya giriyor yani bunu herkes de biliyor A cemaati B cemaati evet. ayrılmaya gerekiyor biz hepimiz Müslümanız ya biz hepimiz kardeşiz yani sen la ilahe illallah Muhammeden Resulullah demişsen benim için kardeşimsin ben seninle neyi tartışayım? ya tartışacak kişide şu ilmin kemalata ermesi lazım o zaman yani sadece tartışmak cederleşmek ...alimler için ve alimler arasında... ...geçerli bir usul diyebiliriz. Yani bizim işimiz... ...değil. Ya bir de bizim alimlerimizde... ...büyüklerimizde... ...şöyle bir problem de var. Alim, muallim diyelim bir sonra ona. Aha, bizim muallimlerimizde. Öğretmen... Çünkü... diyeyim ben. Ya, özetle. Sen avukatsın. Berat kameraman. Şimdi sen... ...avukatlıkta uzmansın. Anlaşılsın diye söylüyorum. Berat kamera da uzman. Bizim muallimler de böyle. İçin hepsinin uzmanlık alanı aslında... ...temelde fazla aldığı bir bilgi var. O, o ne olsun. Sen, sen diyorsun ki avukatlıkta mesela bu. Berat diyor ki kameramanlıkta mesela bu. Aslında konuşulan şey aynı değil. Berat kendi fikrini söylüyor. Sen kendi fikrini söylüyorsun. Yani konu... ...İslam ama bakış açısı. Biri fıkıhtan geliyor. Ne bileyim... ...biri şeriat dairesinden bakıyor. Biri hakikat dairesinden bakıyor. Biri diyor ki yok bence böyle. Zaten İslam'da bence yok da. Hı hı. Ayrı mesele o. Yani cederleşmeyi biz... ...saçma sapan konuya, yani. Futbol maçı hikayesine dönüyor abi cederleşme. Yani dediğin gibi bir süre sonra... ...toplumsal bir çatışmaya da zemin hazırlıyor. Televizyonun önünde birilerinin tartışması. Ertesi gün kahvehanedeki bir tartışmaya kapı açıyor. Oh, o en büyük problem zaten ayrı mesele abi. Yani akşam televizyondan ödü değilse... ...sabah kahveye iniyorsun oradaki kavga bitti buradaki kavga başladı yani toplumu birbirine kaynaştırmak yerine iyice böyle gittikçe koparıyoruz yani birbirinden ayırıyoruz Eyvallah. işte mesela dilimizi tutmamak dilimizi tutmak da ama yani gerçekten bir şeyin sonunda ne kadar büyük bir ödül varsa o kadar zor olur ya gerçekten insan için zor bir mesele ama Abi adamı vusatı terdiren yani direkt suskunluk. Genellikle hani tasavvuf üzerine de konuşuyoruz. Tasavvuf bildiğimiz gibi hani bir insanın e, seyri sülükü, nefis mertebelerinde ilerlemesi. Dilin nefis mertebelerindeki görünümleri nasıl oluyor? Yani bir insanın dilinde nefis mertebelerinde nasıl görünümler oluşuyor? Abi nefis bir insan nefse emmarede ise... Yani yalan olur, iftira olur, gıybet olur. Yani bütün kötü afetler olur dili. Ama bir insan nefsi levvamiye geçtikten sonra şuna bakar yani çelişkiye başlar. Ya bu helal miydi? Haram mıydı? Ben bunu nefsimle mi yaptım? Ruhumla mı yaptım? Bir, yani bir hep çatışma. böyle bir çatışma içindedir. Çünkü nefis ve ruh çatışmaya girdi artık. da Ruh da yani. ikisi de aynı seviyeye hı. geldi artık. Yani bundan sonra sen kime yön verirsen o büyüyecek. Ne ruha eklenirsen ruhun büyüyecek, günaha dala sen nefsin büyüyecek yani. Bundan sonra da nefs mülhime var abi. Bunda da özellik şudur. Karşı tarafı över. Bir sefer yani onu överken de kendini yerer. Sen çok kral adamsın baba der. Biz az biz kim ki? Yani <gülüyor> afedersin biz kim köpek muhabbeti var ya yani. Oradan gelmeye başlar. İnsan nefsin mutmayine de geçtikten sonra... ...ne sana bakar, ne berata, ne kendine. Bütün her şey Allah'tandır zaten. Bir sükunet buluyor artık. Yani. Bir sükunet buluyor yani. Suskunluk işte orada başlıyor abi. Evet abi. Abi... E, ya yani insan hayatına baktığımız zaman... ...bizim hani... ...Müslümanların en önemli ibadetlerinden biri... ...farz ibadetlerinden biri haç. Evet. Biz hayatımız boyunca aslında... Bir tavafın içerisindeyiz. Müslümanın hayatı tamamıyla bir tavaf. Evet. Bu noktadan baktığımızda yani. Dünül kıblegahımız diyoruz. Evet. Bu noktadan baktığımızda bir Müslümanın bu tavafında nasıl hareket etmesi lazım? Oradan buraya döndüğü zaman bu tavafını nasıl devam ettirmesi lazım? Abi tavafta ne yapman gerekiyor? Bellidir. Kimseye karışmazsın. Kimseye bakmazsın. Zikrini yaparsın. Allah'la <gülüyor> bir olduğunu Allah zcar huzurunda olan. huzurunda olduğunu bilirsin o bilinçle tavafını edersin hı hı. E, buradaki kıblegah gönüllerde dedik ya e, sen kendine bakmadan kalkıyorsun ki ya kendi kusurunu bırakmadan ben seni kusurunu saymaya başlıyorum e, buradaki işte nefis mertebelerine geliyorlar ya e, insan hacda dikkat ettiğine burada neden dikkat etmiyor İşte hac farzı hakikatten bak yani her gün açtayız her gün tavaftı. Aslında bir söz vardır ya. Haç, haç bittiğinde başlar. Ramazan, Ramazan bittiğinde başlar. Değil Aynen değil öyle abi. Evet abi dilin sefasını konuştuk. Cefasını konuştuk. Hakikatine gelelim şimdi de. dil. İşin hakikatinde dille ilgili ne söyleyebiliriz? Abi sefası cefası içinde dedik en başta. Yani dilden sefa bulmak istiyorsan nefsine cefa ile. Eyvallah. Söz, dilde saklı bir vuslat abi. Diline sahip çıkan Vuslat'a çabuk erer. Vuslat'ın sahibi çünkü Hazreti Allah'tır. Bir an olur o hikmetin içine seni alır. Eyvallah abi. Ağzına Özeti abi. bu kadar abi. Ağzına sağlık. Eyvallah. Haftaya görüşmek üzere o zaman. Kalın sağlıcakla.